Bugün 13 Haziran 2022 Pazartesi ay günündeyiz. Ay 01.31'de yay burcuna geçecek dış dünya yabancı kültürler inanç ve felsefeler eğitim gibi kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir sabah saatlerinde ay koç burcundaki jüpiterli üçgen görünümde olacak güne başlarken motivasyon ve enerjimizde yükselebilir bakış açımızı geniş tutmak bize yeni fırsatlar sunabilir enerjimizde iyimser ve dışa dönük olacağından çevremizle paylaşımlar yapabilir yeni girişimlerde inisiyatif alabiliriz sıcakkanlı ve cömert tavırlarımız ilişkilerde de olumlu geri dönüşler sağlayabilir Bugün Merkür Boğa Burcu'ndan ayrılarak İkizler Burcu'na geçecek. Merkür kendi yönettiği ve çok güçlü olduğu İkizler Burcu'nda 5 Temmuz'a kadar ilerleyecek. Bu dönemde zihinsel enerjimiz de yükselirken günlük yaşamımızda iletişim, seyahat, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinde de hızlı ve verimli bir dönemde olabiliriz. Akşam saatlerinde Yay Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki Mars'ta üçgen açı yapacak. Cesaret ve enerjimiz artabilir, hızlı ve spontane hareketlerimiz de olabilir. Aşırı özgüvenle fazla risk almamız da mümkün. Fiziksel aktiviteler ve spor enerjimizi dengelememize yardım edebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.